Herkese günaydın arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yeni gelen güncelleme ile şu sağ tarafa gelen simgeyi ve üzerine geldiğimizdeki şu olayı haliyle nasıl kaldırabileceğimizi, eee da disable edebileceğimizi göstereceğim. Görev çubuğuna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada haberler ve ilgi alanları diyor arkadaşlar. Bunu kapatıyorsunuz ve çözüme ulaşıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki diğer videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.